Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları geçtiğimiz yıl gerçekten kendinizi keşfetmeye başladığınız oldukça kritik bir dönemden geçtiniz. Kuzey ay düğümü burcunuzdaydı ve burada özellikle ikili ilişkiler yoluyla kendinizi tanıma fırsatı elde ettiniz. Burada size hizmet eden ilişkiler kendi varlığınız, bütünlüğünüz ve aynı zamanda ilişkilerde nasıl bir tutum takınmanız gerektiği noktasında zorlayıcı kadersel dönemeçlerden geçmiş olabilirsiniz. Aslında Akrep Boğa hattı son bir buçuk yıldır ciddi manada zorluyor sizleri. Ama bu zorlamanın neticesinde artık kendinizi sevmeyi öğrendiğiniz, artık kendinizi tanımaya başladığınız bir sürece de girmiş bulunmaktasınız 2023 senesi bu bağlamda her birimiz için oldukça kritik bir sene olacak sizin için biraz daha belki rahatlatıcı etkileri de barındırabilir çünkü ay düğümleri yavaş yavaş aks değiştirmeye başlayacak ve aynı zamanda satürn derdinden de kurtulacaksınız yavaş yavaş 2023 senesinin benim için de özel bir önemi var çünkü 2018 ocak ayında Sizlerle bu YouTube kanalı vasıtasıyla e, buluştuk e, ve 2023 senesinde de e, kanalın Beşinci yıl olacak bu da benim için oldukça önemli bu süreçte benim yanımda olan beni destekleyen beraber çalıştığımız konuştuğumuz tanıştığımız herkese çok teşekkür ediyorum aramıza yeni katılanlar varsa alma verme dengesini sağlamak adına kanala abone olabilir videoyu beğenebilir veya yorumlarını paylaşabilir yine beni instagram hesaplarımdan takip edebilir veya aşağıdaki telegram grubu linkinden grubumuza dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu ufak hatırlatmalardan sonra Şimdi hemen 2023 yorumlarına geçmek istiyorum Aslında 2023'ün ilk aylarında 2022'nin sesleri devam ediyor olacak Çünkü Merkür retrosuyla yıla giriş yapıyoruz Jüpiter zaten yıl sonunda Koç burcuna geçmişti bununla beraber aynı zamanda biliyorsunuz Uzunca bir süre Mars İkizler burcundaydı ve 30 Ekim tarihinde de Mars retrosu başlamıştı yıla hem Merkür'ün hem de Mars'ın retro olduğu bir pozisyonda girdiğimiz için 2022'den kalma çöpleri temizlemeye başlıyoruz Aslında yeni yıl itibariyle 12 Ocak tarihinde artık Mars ikizler burcundaki retro hareketini tamamlayıp düz seyirine başlayacak. E, bu durum bizi rahatlatacak. Özellikle siz bu etkiyi e, maddi konularda yaşadınız. Belki harcamalar, kazanç dengesiyle ile alakalı sorunlar yaşadınız. Burada bir durağan enerji hakim olmuş olabilir. Ne kadar çalışsanız da kazançlarınız ve harcamalarınızı tam olarak dengeye alamamış olabilirsiniz. Ancak 12 Ocak sonrası Mart ayına kadarki süreçte... Artık bu alanda nasıl aksiyon almanız gerektiğini biliyorsunuz. Eylem enerjiniz aktif. Yalnızca harcamalarınızı kontrol etmeniz önemli olacaktır. Çünkü dürtüsel alışverişlere de meyledebilirsiniz. Mart ayına geldiğimizde aslında 2023'ün tam anlamıyla başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Mart ayında önemli gezegensel değişimler yaşanacak. Bunların ilki 7 Mart tarihinde yaşanacak olan Satürn'ün Balık burcu transiti. E biliyorsunuz satürn bir burçta ortalama iki buçuk yıl kadar kalıyor ve geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca satürn kova burcundaydı satürn'ün kova burcu geçişi sizlere oldukça zorladı sevgili boğa burçları çünkü satürn burada gelecekle alakalı planlarınızı sorgulamanızı sağladı. Kariyerinizde hangi noktadasınız evliliğinizde hangi noktadasınız? E burada özellikle toplumsal aranada neyi doğru veya neyi yanlış yaptınız? Bunun için gerçekten çaba gösterdiniz mi? Mücadele ettiniz mi? Bunlarla alakalı sınavlar verdiniz. Zaman zaman e, kabuğunuzu kırıp ilerlemek istediğiniz ama bu çok da istediğiniz şekilde olmadı. E, burada bazen yavaşlamalar, bazen gecikmeler, bazen blokajlar ile karşı karşıya kaldınız. Şimdi ise Satürn'ün balık burcu geçişi sizi biraz rahatlatacak. Çünkü yükselenize rahat bir açı yapacak. Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca Geleceğinizi inşa etmek, kariyer planlaması yapmak, hayallerinizi ve hedeflerinizi ait olacağınız sosyal çevreyi inşa etmek adına mücadele vereceksiniz. Burada tabi zaman zaman dostluklarla alakalı bazı sınavlardan geçebilirsiniz veya hayallerinizi yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Ancak o üzerinizdeki baskının biraz rahatlamaya başladığı bir süreç olacaktır satürnün balık borcu transiti. 12 Mart tarihine geldiğimizde ise e, benim önemli bulduğum bir kavuşum var. Jüpiter ve Chiron kavuşumu yaşanacak 14 derece Koç burcunda. E, bu kavuşum neden önemli? Chiron uzun zamandır Koç burcunda bulunuyor ve sizin 12. evinizde. Özellikle Chiron'un Koç burcu transiti yaşadığı esnada gerçekten kontrol dışı süreçler yaşamış olabilirsiniz. Hani korktuğum başıma geldi dediğiniz ne varsa belki de yaşadınız. Bilinçaltınız, bilinç dışınız kodlarınız yargılarınızla alakalı sınavlar verdiniz ee, ama şiron e, aynı zamanda yaralı şifacıdır yani yaralı olsa da kendini iyileştirmenin yollarını bulur veya başkalarını iyileştirmenin yollarını bulur Jüpiter'in bu teması ile beraber gerçekten e, eski yaralarınızı iyileştirmeye başlayacağınız Eğer sağlık problemleriniz varsa şifalanacağınız Ruhsal anlamda sıkıntılar yaşıyorsanız bunları iyileştirmeye başlayacağınız bir dönemde etkili olacak açıkçası. Bu tabii ki biraz ilahi bir dokunuş. 12. yerinizde olduğu için. Bol bol dua edin. Bol bol meditasyon yapın. Gerçekten pozitif düşünmeye çalışın. Bunun farkını göreceksiniz bu süreçte. İşte Mart ayı bu anlamda oldukça önemli gözüküyor. Evet 23 Mart tarihine geldiğimizde ise. Bir dönemi kapatacak, yeni bir dönemi açacak bir transit var karşımızda. Plüton'un kova burcu transiti başlıyor arkadaşlar. Plüto kuşaklar olarak değerlendirdiğimizde aslında bizim yapımızı inşa eden, hangi alanda dönüşüm yaşadığımızı gösteren bir gezegen. Ve ortalama bir burçta 15 ila 16 sene kadar kalıyor. 2008 yılından bu tarafa Plüto oğlak burcunda burada özellikle bu sizin inançlarınızı, çevrenizi, yaşadığınız şehirleri, ülkeleri, eğitiminizi, entelektüel kapasitenizi, belki hayatı sorgulama biçiminizi güncelledi. Şimdi ise artık Plüto Kova burcuna, yani haritanızın tepe noktasına geliyor ve yaklaşık 2040'a kadar da orada kalacak. Bu tabii ki 2023 yorumlarında bahsediyor olsam da hemen 2023'te yaşayacağınız bir detay değil. Çünkü Plüto bir senede ortalama 2-3 derece ilerleyeceği için buradaki kişisel doğum haritalarınızdaki önem arz eden durumlar var ama bu 15 yıllık süreci genel hatlarıyla değerlendirecek olursak geleceğinizi şekillendiriyorsunuz. Güç sahibi olmak istiyorsunuz sevgili boğa burçları. Gücü elinizde tutmak istiyorsunuz. Kariyerinizle alakalı, sahip olduğunuz ünvanlarla alakalı, belki evliliğiniz, medeni durumunuzla alakalı. Konu her neyse güç kullanmak, güç sahibi olmak, daha güçlü bir noktaya gelmek sizin için önemli olacak. Burada zaman zaman sizi manipüle etmeye çalışan figürlerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani otorite konumundaki kişiler, patronlar, devletler, kurumsal yapılar... Bunlarla da mücadele etmeniz gerekebilir ancak gerçekten bugünkü e, ünvanınız, bugün insanların sizi tanıdığı isim, biçim her neyse bunun tamamen değişeceği bir sürece giriyorsunuz. Tabi çok uzun vadede yaşanacağı için bu etkiler yaşarken bazen hissedemeyebiliyoruz ama e, geriye dönüp baktığımızda vay be neler yaşamışım diyebiliyoruz. İşte tam da böyle bir sürece giriyorsunuz 2023 itibariyle. 25 Mart tarihine geldiğimizde meşhur Mars 8'ler transitimiz artık son buluyor ve Mars Yengeç Burcu geçişine başlıyor. Mars'ın yengeç burcu geçişiyle beraber özellikle biraz daha aktif olacağınız, belki bol bol seyahat edeceğiniz bir süreç söz konusu. Yakın çevrenizde diyalog halinde olabilir. Bazen çok dürtüsel konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Düşünmeden konuşabilirsiniz ama hızlı hareket edeceğiniz bir süreç aktif olacak. Yine araç alımı satımı gibi temalarda. Ön plana çıkabilir artık biraz parasal konulardan gündeminiz farklı alana kayıyor ve bu da sizi rahat ettirecektir diye düşünüyorum. 20 Nisan tarihine geldiğimizde artık tutulmalar sürecini başlatıyoruz. 20 Nisan'da Koç Burcu'nun 29 derecesinde bir güneş tutulması var. Ee, önemli bir tutulma çünkü Koç terazi hattının ilk tutulması ve aynı zamanda 29 derecede meydana gelmesi oldukça kritik bir tutulma olduğunu da gösteriyor. Bu tutulmanın sizin haritanızın 12. evinde meydana gelmesi büyük bir uyanış ve farkındalık yaşayacağınızı gösteriyor. Geçmişte kaybettiğinizi düşündüğünüz veya kaybetmekten korktuğunuz, korkularınız, kodlarınız, yargılarınızla alakalı bir uyanış bu. Ee, bir şeyleri başlatıyorsunuz ama bu şeyi başlatmadan önce artık size yük olan düşüncelerden de kurtulmanız gerekiyor. 12. bazen kayıplar evidir ama... Daha çok ruhsal anlamda bizler bunları deneyimleriz. Demek ki kayıp olarak gördüğümüz şeyler aslında bizim üzerimizde yük. Bunlardan kurtulduktan sonra gerçek anlamda bir sakinlik yaşayabiliyoruz. Bir huzur yaşayabiliyoruz. İşte bu huzurun nasıl geleceğini fark edeceğimiz bir tutulma olacak. Bu tutulma sevgili boğa burçları. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise 14 derece akrep burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Bu tutulma da sizin 7. evinizde etkili. Yine geçtiğimiz yılın temalarını işaret etmekte. 7. ev ve 1. ev hattında meydana gelen bu tutulmayla beraber ikili ilişkiler markaj altında. Demek ki artık size hizmet etmeyen ilişkiler varsa bunlardan kurtulmanın zamanı geldi. Eğer bir ilişkiyle alakalı karar veremiyorsanız, sürüncemede kalan konular varsa bu ilişkinin ya güncellenmesi ya bitmesi ya da başlaması gerekiyor yani net ve Keskin bir karar almak gerekiyor Tabii ki burada kişisel doğum haritalarımız farklılık arz edebilir arkadaşlar her defasında elimden geldiğince belirtmeye çalışıyorum 16 Mayıs tarihine geldiğimizde Jüpiter'in boğa burcu transiti başlayacak Jüpiter'in boğa burcu transiti ile beraber özellikle yükseleniniz ilk derecelerde ise bir rahatlama yaşayacaksınız sevgili boğa burçları Olayları daha geniş bir perspektiften değerlendirebilme, belki biraz daha rahatlama, hoşgörüyle yaklaşabilme, fiziksel anlamda da belki bazılarınız için genişleme etkisi getirecektir. Burada kendinizi daha net bir şekilde ifade edebileceksiniz. İnsanların gözünde bırakmış olduğunuz imaj daha pozitif olabilecek. Hayata karşı daha alımlı bakabileceğiniz bir süreçte Başlayacak e, Jüpiter'in boğa burcu transiti beraberinde ve aslında 2024'ünde sinyallerini vermeye başlıyor Jüpiter bu ile Biliyorsunuz her sene yaz aylarında e, Jüpiter bir sonraki burca doğru ilerliyor ve akabinde yıl sonunda tam anlamıyla o burca geçiş sağlıyor. 17 Mayıs'ta. Jüpiter henüz boğa burcuna geçmişken ve plüto da henüz kova burcuna geçmişken 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda bir kare görünüm oluşacak. Burada işte artık büyük bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Bunun sinyalleri veriliyor. Ee, geleceğinizle alakalı, kendinizle alakalı, karşınıza çıkan fırsatlar, artık arkada, arkada bıraktığınız sorunlar. Demek ki artık bir dönüm noktasındasınız. Bir şeyleri başlatmanız gerekiyor. Bu başlangıç sizi zorlayacak olabilir. Çünkü bu başlangıçlar bir şekilde insanlara duyurmanız gereken başlangıçlar olacak. Yani e, kamusal alanda e, kendinizi ifade etmeniz gereken başlangıçlar olacak. Hal böyleyken e, direnç gösterilebilir veya aşırı rahatlık sağlayabilir. Dolayısıyla burada karşımıza çıkan fırsatlar varsa değerlendirebilmeliyiz. Ve bu başlangıç her neyse sistemin bizi zorlamasına direnç göstermemeliyiz. Evet, devam ettiğimde bir Haziran tarihinde Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu yaşanacak. 3 derece boğa burcunda yaşanacak bu kavuşum. Önemli bir etkileşim. Tabi burada doğum haritalarınızı teyit edin. Birinci evinizde veya on evinizde meydana geliyor olabilir. Bu kavuşumla beraber özellikle kadersel bir şans ve fırsat yakalayacağınızı söyleyebiliriz. Kendinizi ifade edebilmek, hayallerinizi gerçekleştirebilmek, kendinizi en iyi versiyonunuzla ortaya koyabilmek adına tam anlamıyla bir şans, bir fırsat elde etme imkanı yakalayacaksınız. 17 Haziran tarihine geldiğimizde ise artık ay düğümleri aks değiştiriyor. Kuzey ay düğümünün koç burcu geçişi, güney ay düğümünün terazi burcu geçişi başlayacak ve artık akrep boğa hattından yavaş yavaş sıyrılıyoruz. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca koç terazi hattını deneyimleyeceğiz. Burada tabi akrep boğa hattı size ciddi anlamda zorladı. Bilhassa ikili ilişkiler alanında çok karmik e, bağlantılar yaşadınız. Yani ilişkiden kopamadınız. İlişkiler size sürekli bir ders ve öğreti verdi. Kendinizi bulmanız, kendinizi keşfetmeniz adına e, en yakın ilişkilerinizden yana sınavlar verdiniz. Şimdi ise artık aksın değişmesiyle beraber gündem maddeleri değişiyor. 12. ve 6. ev hattında yaşayacaksınız tutulmaları. Bu da tabii ki biraz e, sağlık, biraz kendini feda etmek Kurban psikolojisi aynı zamanda gizli konular, sırlar, ruhsal e, mekanizmalarla ilgili çalışacaktır. E, bunlara detaylı bir şekilde zamanı geldiğinde yer veririz ancak biraz daha dinlenmeye çekileceğiniz o ikili ilişkilerin e, verdiği ağırlığı atmaya çalışacağınız bir süreç olacak. Açıkçası önümüzdeki bir buçuk sene. Evet 23 Haziran tarihine geldiğimizde Plüto ve Kozey Ardium arasında bir kara açı var. Pluto 29 derece Oğlak Burcu'ndayken Kuzey düğümü de 29 derece Koç Burcu'nda bulunacak. Yine aneritik bir derece, yine kritik bir açı açıkçası. Burada artık bir şeylerin sonuna gelindiğini hissediyoruz. Bu etkiyi 12. ve aynı zamanda 9. evde yaşayacaksınız. Bilhassa ruhsal anlamda artık kadersel bir dönüşüm sürecindesiniz sevgili boğa burçları. Eski öğretilerle eski bildiklerinizle ilerleyemeyeceğinizin farkına varacaksınız. Yeni bir şey eklemek istiyorsanız eski yatmanızın gerekli olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle yurt dışı ile alakalı gündemleri olan boğa burçları varsa belki de sonuçlanabilir neticelenebilir. Çevrenizi değiştirmek, algınızı değiştirmek hayat standartlarınızı ve görüşünüzü değiştirmek adına sistem sizi ciddi anlamda zorlayacak. Çünkü artık farklı bir sürecin içerisinde olduğunuzun bilincindesiniz ama hali hazırda eski yaşantınızı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Hal böyleyken ilerleyemiyorsunuz, tıkanıklık yaşıyorsunuz ve bu da tabii ki yaşantınıza yansıyor. 29 dereceler bitirme, tamamlama, sonuca ve nihayete erdirme dereceleridir. Demek ki artık orada doyuma ulaşılmıştır ve alınacak bir şey kalmamıştır. Bu nazarla bakılırsa enerjinin bittiği yerde e artık bir devinim yaşanamadığı için farklı bir alana geçmeden önce üzerinizdeki yükleri atın lütfen. Evet e, bu sene aynı zamanda bir venüs retromuz var. Biliyorsunuz her yıl birden fazla kez merkür retrosu yaşadığımız için aslında ben yıllık yorumlarda çok fazla değinmiyorum. E, artık rutine binmiş etkileşimler zaten zamanı geldiğinde onlara dair içerikler paylaşıyoruz. 22 Temmuz'dan 3 Eylül'e kadarki süreçte Venüs Aslan Burcu'nda retro harekette olacak. Bu da demek oluyor ki Venüs bu sene uzunca bir süre Aslan Burcu'nda kalacak. Ee, Venüs'ün Aslan Burcu'nda ilerleyişi özellikle aile, yuva, yaşadığınız alan, konfor bölgenizle alakalı. Güzel bir süreci yaşatacak size. Belki birçoğunuz evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ailenizde vakit geçireceksiniz. Evinize tadilat yaptıranlarınız, taşınanlarınız, eşya alanlarınız olabilir. Yine evlilik gündemleri, aileyle alakalı pozitif gelişmeler de gündemde olabilir. Ancak özellikle siz sevgili boğa burçları için evlilik tarihi olarak bu bahsetmiş olduğum 22 Temmuz ve 3 Eylül'e kadarki aralığı lütfen değerlendirmeyin yani bu tarihlerde imza atmayın çünkü venüs retrosunda ilişkilerle alakalı evlilikle alakalı mali konularla alakalı biraz sıkıntılar yaşanabiliyor ev almak gibi gündemleriniz varsa kiralamak gibi gündemleriniz varsa yine eğer mümkünse bu tarihi aralığına denk getirmemeye çalışın öncesinde veya sonrasında bu çalışmaları yapmak için çok fırsatlı zamanlar olacaktır zaten Evet yaz ayları bu şekilde geçerken 14 Ekim tarihinde 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Artık yavaş yavaş koç terazi hattını deneyimlemeye başlıyoruz açıkçası. Bu tutulma sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak. Demek ki yeni bir düzene doğru giriş yapıyorsunuz sevgili boğa burçları. Belki bir çoğunuz yeni bir işe giriyor. Sağlığıyla alakalı önemli adımlar atıyor. Çalışma koşulları değişiyor. iş arkadaşları değişiyor. Artık hayatımda bu alışkanlıkları ve bu rutinleri benimseyeceğim dediğiniz kararlar alıyorsunuz bu tutulmayla beraber. Tabi bunlar tutulma enerjisiyle beraber biraz kadersel şekilleniyor. 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise 5 derece boğa burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Artık akrep boğa hattının son tutulmaları özellikle yükselen dereceleriniz buraya yakınsa gerçekten kendinizle alakalı nihai kararlar aldığınız bir tutulma olacaktır. Bu tutulma birinci evinizde meydana geliyor ama bir yedi aksını da etkiliyor. Artık ilişkiler, ilişkilerdeki yaklaşımınız, ben ve biz dengesi, bir ilişkiden neler bekliyorsunuz gibi konularda netliğe kavuşmanızın önemli olduğu, ilişkilerde yaşadığınız sorunların temelinin ve kaynağının siz olduğunuzun farkına varmanız gibi bir tema hakim bu tutulma enerjisiyle birlikte sevgili boğa burçları. Evet Yıl sonuna geldiğimizde ise 30 Aralık tarihinde Jüpiter'in retro hareketi bitiyor ve Jüpiter boğa burcunda ilerlemeye başlıyor artık tam anlamıyla 2024 senesinde Jüpiter'in koruması altında olacaksınız size şans getirecek felahlık getirecek Üzerinizdeki o ağırlığı ve kasveti atmanıza yardımcı olacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçlarım 2023 gündemi bu şekildeydi 2023 sizlere huzur mutluluk Sağlık, bereket getirsin inşallah. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olur, videoları beğenir, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Yine beni instagram hesaplarımdan takip edebilir. Aşağıdaki linkten telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. hepinizin mutlu yıllar olsun. Hoşçakalın.